Hocam benim yaptığım işten kaynaklı piyasaya bütünsel olarak bakıp işte fırsatlar aramak hani ticari olarak ya da işte gelişen markaların nereye doğru gelişeceğini ya da işletmelerin ne tür yatırımlar yapacağıyla alakalı bir sürü çalışma yapıyoruz. Analizler topluyoruz, çalışma yapıyoruz. Bu el alışkanlığından kaynaklı da 10 yıldır öyle bir veri var elimde biriken Hani sektörler nereye değişiyor ya da ne yapıyor falan. İşte mesela medya ile alakalı muhteşem bir dönemin içerisindeyiz. Yani muhtemelen 2-2,5 iki, iki sene içerisinde hiç umulmayan bir medya e, referans ana medya olarak yerleşecek. Tarihlemesini bile verebilirim. Yani 2024 Şubat, Haziran aylarının içerisinde mesela elimizin alışkın olmadığı henüz e, ana medya diye kabul etmediğimiz bir medya referans ana medyaya dönüşecek. Mecbur yani kalıplar öyle gösteriyor. Mesela bu konuda çok eminim. Geçmiş gazete hikayesinden kaynaklı eminim. yapıların kalıpların hareket etme biçimi böyle. Ya da mesela tuhaf fırsat ilişkileri var. Mesela hukukta, avukatlıkta avukatlık büroları sistemi gelişecek. Daha büro yapısına doğru dönüşecekmiş gibi görünüyor. Ticari olarak oraya sağlıklı, altyapıda uygunsuzluk sorunları var ama yaparlarsa o konuyla alakalı fırsatlar var gibi görünüyor. Mesela bunlardan bir tanesi gıda. Piyasada gıda boş, gıda ile alakalı hala pazarımızda olmamış gibi gözüküyor. Uluslararası arena ile karşılaştırdığımızda bizde hala yeni gıda markaları oluşup yerleşecekmiş gibi. Hani böyle bir fırsatı varmış gibi. Çok önemli boşluk gruplarından bir tanesi sektörel olarak gelişecek. Analizciler, veri analizcileri grubu oluşacak. Yani mesela önümüzdeki dönemle alakalı sosyolog olmak acayip bir fırsat olacak gibi görünüyor önümüzdeki 5 yılın içerisinde. Geri analizine bağlı. Bağlı, yorum yapma hali. Şimdi bu şu dönemde şöyle bir dönemdeyiz. Veriyi topluyoruz abi. Veri var abi. e tamam veriden ne anladın? Çok kalabalık. Yani şu anda bu seviyedeyiz. Çok fena oluyormuş. <gülüyor> Çok fena oluyormuş. <gülüyor> ya da mesela en yakında baskı oluşturan yani büyük linçler ya da büyük grup hareketlerini ayırt ediyoruz ama altında dokunun kendi dalgalanması ayırt edemiyoruz. Bir tek mesela bu konuda Bekir Ağar'dır. Yani çok iyi cımbızlayabiliyor. Onun haricinde sosyolog bakış açısıyla düzgün bir şekilde veriyi inceleme acayip bir fırsat. Yani buraya yeni araştırma şirketi modülü bu... Araştırma şirketleri ucun ucun tekil projelerde bir şeyler yapıyorlar ama bence ana kalıp buna dönüyormuş gibi görünüyor. Çok yatırım yapmaya fırsat. Ya da şirket kendi içinde buna yatırım yapmasını desteklemeli. Her tür şirket kendi verisini ya da dış veriyi inceleyerek gelişmeyi bi biçimleyebilmeli. Çünkü mesela çok önemli bir şey değişti. Ee, gelecekte kalıpladığımız hedef koyma... Fırsatı değişti. Belirsizlik diye bıdı bıdısını yapıyoruz aslında olay bu. Yani 3 sene sonraya garanti dedi. Bak 3 sene çok yakın bir süre. Yani Koç Sabancı 3 senelik yatırım planlarıyla iş yapardı. Yani 3 sene kısa bir zamandı. Şimdi 3 sene sonraya şey koyamıyorsun. Yani benim şirketim böyle olacak diye bir şey koyamıyorsun. Küçücük bir hareket 3 sene sonraya büyük bir açı farkıyla bir şey değiştirebiliyor. E bunu anlayabilmen için devamlı güncel karar mekanizmasını geliştirecek güncel veri değerlendirmesine ihtiyacım var. Güncel veriyi topluyorsun ama değerlendirecek adam yok yani bütünsel olarak konuya hakim olacak adam yok ya da var ama henüz bu konuma konumlanmamışlar. Bunun gibi iş fırsatlarından bir tanesi de bütüncül yaklaşımla şu tıba bakıyor olma hikayesi. Bunu bundan 2 sene önce 3 sene önce de bıdı yapıyordum ama Ayşe Duman'la çalışınca e, şeyde hani böyle danışmanlıkların içerisinde çok eğlendiğim bir şey onların yüzüne karşı da söylediğim bir mevzu hani aslında ben para verip öğreneceğim bilgi ediniyorum evet. yani karşı taraftan evet. hani çok eğlenceli. Orada da tekrar analizleyince baktığım şeylerden bir tanesi artık belirgin bir şekilde her konuya zihin tarafından, duygu tarafından ve bir branş, tıbbi bir branş tarafından yaklaşmalı. Üçlü bir yaklaşım zaruriyeti var. Böyle yaklaşırsan eğer konu hızlı çözülüyor, kalıcı çözülüyor, devamlılığı sağlanıyor. Böyle yaklaşmazsan devamlı. Hasta ya da hasta diye tanımlayabileceğimiz kişinin kendisini çapraz, saçma sapan maliyet, zaman maliyeti ve ekonomik maliyetlerle yoğurduğun bir sistemin içerisinde tutuyorsun. Fakat bu bütüncül tıp ister istemez bunu daha sonrasında da konuşacağımız konulardan bir tanesi. Sanki acık spritüel bir şeymiş gibi ele alınıyor ya da hani böyle çok manipülatif bir konuymuş gibi ya da çok deneysel daha hani uzaktaki bir mevzuymuş gibi ele alınıyor. Seninle beraber üzerine birazcık sohbet etmek istedim. Yani gerek iş fırsatı olarak değerlendirmek, gerek de yani işte tıpla ilişkisi olan her her insanın öyle ya da böyle ilişkimiz var şeyde. Bunu anlamayı kolaylaştırmak, burada yaklaşımımızı kolaylaştırmak açısından yeni veri çıkacağını düşündüğüm için. Ee, sen nasıl bakıyorsun bütün tıp mevzusuna? Vallahi biraz önceki netelemelerin işte bana hep bir şeyler kelimeler seviyoruz ya biliyorsun. spiritüel bir şeymiş gibi. Ee, mesela biz basit bir soğuk algınlığı geçirdiğimizde, yani tedavi edilebilir, bu çok ciddi semptomlar vermeyen, bulgular vermeyen bir hastalığımız olduğunda ya da tamamen normal sağlıklı yaşadığımız günlerde çok spiritüel şeylere ihtiyacımız olmayabiliyor ve spiritüel kelimesi spiritüel falan gibi kullanabiliyoruz. Ama mesela ağır bir kanser hastası ölüm döşeğindeyken, bir yakınını kaybeden insanlar mesela ya da kaybetme aşamasında endişe yaşayan insanların hiçbir bilimsel, mantıki meseleyle teskin edilebildikleri ya da zihinsel yapılarının dönüştürebildiği görülmüş bir şey değil. Akıl mantığının çalışmadığı bir yerler var ve bu bir şekilde yeterince yaşamış herkesin başına en az bir kere geliyor. Ve orada esas şifanın çalışması gereken yer orası, onu fark ediyorsun. Şimdi orada çoğu zaman işte kan tahlillerini yapmak, oradan insanlara bir şeyler söylemek falan filan gibi standart tıp uygulamaların Hiçbir anlam ifade etmediği bir noktaya geliyorsun ve o kısım işte gerçek sağlığı anlamaya en yaklaştığımız yer. Bir kere tıp fakültelerinde de hep öğretilir. Benim de anlatmıştım var ama sorun bunu hep tıp fakültesinin ilk yıllarında anlatıyoruz. Geri kalan da öğrenciler bunu unutuyorlar. Sorun oturmuş Bizim, bu bilgiyi yıkmakla geçiyor. <gülüyor> tabii, bütün zaten 3-4. sınıftan sonra zaten hastalık, prosedür falan görmeye başladım zaten ilk. O temel bilimler de işte tıp etiğinde gördüğün artık anlamını yitiriyor. Hastalık yok, hasta vardır birinci prensip diye hep öğretilir. Yani herkesin durumu özeldir öyle bir grup bunlar epilepsili, bunlar kanser diyemezsin. Çünkü her hastanın aynen bir işte adli davada olduğu gibi ya da bir off pozisyonda olduğu gibi kendine özel bir tarafı vardır. O yüzden bu işlerle ilgili karar verirken çok bilgece bakman, onu çok iyi analiz etmen, anlaman, görmen gerekir. Ve işte o yüzden hakim, hekim ve işte hakem tabirlerini kullanıyoruz diye konuşmuştuk daha evvel. Yani bu zor bir karardır. Bir de sağlık dediğin şey, ya yani iyi olma hali, ruh, zihin, beden sisteminin, ki bunlar bizim böldüğümüz isimler, daha başka ne varsa insanda, bildiğimiz ya da bilmediğimiz, onların hepsinin bütüncül bir armoni veya barış halidir. Şimdi bu zaten başlı başına, bilinen bir şey, bu yeni bir bilgi, bilimsel bir sonuç değil. İnsanın, biraz yaşayan bir insanın rahatlıkla anlayabileceği bir şey. Sorun şu ki, bu şifa niye yok? Bu şifa neden tıbbın bir alanına, bu şifa neden psikolojinin ilgi alanına girmiyor? Temel mesele galiba birçok ayağı var ama indirgemeci bilim bakış açısıyla baktığın zaman, parça parça inceleyip, parçalardan bütünü resmetmeye çalıştığın zaman Elinde olmadan mekanik ve bir felsefede belirlenir, yani determinist dediğimiz bir tarafa doğru gidiyorsun. Ne demek o? Şu koşullar böyleyse her zaman sonucu bu olur. Verili işte başlangıç verileri bunlarsa bunu yapman lazım. Yani hep aynı sebep aynı sonuca sebep olur. Halbuki azıcık yaşayan bir insan insanın böyle olmadığını, canlının böyle olmadığını, ya taşın kayanın bile böyle olmadığını bilir. Yani dünya öyle... Her zaman aynı şeylere, aynı yanıtlara veren bir yer değildir. Bu kozmoz öyle değildir. Fakat biz bilimsel bakış açısıyla mesela şu aralar bizi getirdiği yerde ve maalesef tıbbı da bir bilim zannetmeye başlayarak bu en çok kızdığım şeylerden biri biliyorsun daha önce sohbetini yaptık. Bu arada bunun altını çizmek gerekiyor gerçekten. Tabii. Belki bunun üzerine de bir can canan sohbeti yapmak Yapalım. lazım. Çünkü bu gerçekten değerli bir önemli bir yer, ayırt etme tabii. hali. Tabii. Bir mesela şey. bilim, yani nasıl diyeyim bilimsel aşk gibi bir şey. Yani bilimsel sanat ne o? Yani olur mu öyle bir şey ya? Van Gogh'u tamam işte tuvalini, fırçasını, boyasını incelersin de Van Gogh'u Van Gogh yapan ne ya? Başka bir şey o. Yani Bilimle kapsayamayacağın şeyler var. Bilimi olduğu yerde kullanmanız Tıp bir bilim değildir. Tıp daha doğrusu şifanın kendisi sanatsal bir şeydir. ve bunu söylüyorum daha çok. Bütüncül bakmayı gerektirir ve şöyle düşün. Evi toplayacaksın. Yani evi derleyip toplayacaksın. Temizlik yapacaksın. Elinde sadece fırça var. Bir tane böyle şey orada tel fırça vardır ya metalleri falan. Temizli. Sadece tel fırça var. Elinde sadece tel fırça varken evin her tarafını bütün derleyip toplamayı, temizliği, gümüşleri parlatmayı, efendim buzdolabını temizlemeyi, aklına gelen her şeyi o fırçayla yaptığını düşün. Bu saçmalığı bugün yaşıyoruz biz. Bilim, tel fırça gibi bir şey. Bazı yerde çok işe yarıyor ama her yerde işe yaramıyor. Evi derleyip toplamak için ne yaparsın? Çamaşır suyu lazımsa çamaşır suyu, kova lazımsa kova, yoksa el, göz, diş, komşuyu çağırırsın, çoluk çocuğu topla. Yani evdeki bütün imkanları kullanarak arzu etmek istediğin seviyeyi, arzu ettiğin seviyeyi onu getirirsin. Bunun için çalışır, inovasyon yaparsın. Şimdi bu senin bahsettiğin alanlar, hani normal günlük sağlıklı, modern hayatımızda yaşarken, çok işte manevi işler bana uzak, çok spritüelist bunlar, efendim işte... Gizemci, ezotelik. İyi de yani bunlar bize ait şeyler. Ve bizim arada bir bunlara ihtiyacımız olmasa insanlık olarak bunlar hiç gündemde olmazdı zaten. Bir yerde bir şekilde kafamıza dank edince anlayacağımıza özellikle şifa ile uğraşıyorsak şifanın bütüncül bir yetenek gerektirdiğini unutmamak lazım. Sen kızıyorsun bu konuya yani bak. Çok kızgınım abi. <gülüyor> ya bak şöyle daha evvel anlattım. Yani burada da konuştuk zaten ama tekrarda bence fayda var. Benim safra kesemde taş varmış. Tesadüfen bulundu, tesadüfen. Ee, bu taşı bulan arkadaş yani ultrasonla görünüyor o. Sonra da işte dahil yolculuğuna bakıyor. Diyor ki gastroenterolog, safrada taş var bu riskli bir şey. Gel diyor perşembe sabahı aç gel alalım. Ben diyorum ki safra kesesini ben bir saat anlatıyorum derste. Yani sırf anlatmam bir saat sürüyor. Almasak olmuyor mu? Çok riskli alalım. Şimdi bu arada ben tıp fakültesinde asistanım o dönemde. Ya bana anlatabilir tamam mı diye şöyledir, böyledir, bilmem nedir falan ve yani safra taşının tehlikeli olduğunu biliyorum yani riskli bir şey fakat şuna içim el vermiyor benim vücudumda herhangi bir şeye bir yedek parça muamelesi yapılması yani çıkarsak sistem çalışıyor problem yok gibi bakılması bütünden habersiz olduğumuzu gösteriyor ve tıpta uzmanlaşmanın mekaniğine bakınca aslında bunu görüyorsun adam karaciğerde uzmanlaşıyor. Hatta ben şöyle bir arkadaşla tanıştım, yemin ediyorum böyle bir adam var, böyle bir sürü insan var da sinir hücrelerindeki, sinir hücrelerinin hücre zarının üzerinde bazı protein algılayıcılar vardır, yüzlerce vardır. Bunlardan bir tanesinin 5 alt tipinin birinde uzman olan adam tanıdım ben. Ya 5HT1B reseptörü uzmanı adam, serotonin maddesinin reseptörlerinden biri. Adam 15 yıldır onunla uğraşıyor. E şimdi yani bana kalsa ben acı çekmesin diye vururum onu. Ama o bir meslek mesela. Çok prestijli, yayınlar yapıyor, güzel bir şey yapıyor. Fakat bütün de bana, e, sağlığıma böyle bir bilgi tipinin katkısı yok. Daha doğrusu belki şöyle ayırt etmek lazım. Temel bilimlerde muhteşem bir karşılığı var da bunun tıpla alakası onu yok. Onu söylüyorum. Ee, bilimin için tel fırçanın içinde her bir tel parçası çok kıymetli. Ama yani tutup da onu gözüne sokarsan problem çıkar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bilim içinde, tabii ki bilimin yöntemi bu. Ama sen şifa gibi, hayat gibi, mutluluk gibi... Tam olmak kendini gerçekleştirmek hede hodo gibi mevzulara bilimsel bakacağım diye kasarsan bugünkü tıbbın ve çoğu zaman da psikolojinin düştüğü duruma düşüyorsun. Mesela psikiyatri ve nöroloji yıllardır tıfka götürüyorum çok da dostlarım arkadaşlarım var çok da severim onları hazin bölümlerdir hazindir niye teşhisi vardır yüzde tedavisi yoktur teşhisi koyarsın verirsin ilacı idameye uğraşırsın falan hazindir çünkü sistemi anlamakla ilgilenmez. Serotonli düşüktür, ver buna SSRI'ye. Bilmem nesi yüksektir, ver buna engelleyici gibi idame sistemler üzerinden çalışıyor. Niye böyle yapıyor? Başka bir şey yok. Çünkü bakış açısı oradan besleniyor, parçalara bakıyor. Halbuki Tahipokrat, Hipokrat, ya tıbbın ilk kurucularından biri adam demiş ki akıllıca söylenmiş birkaç güzel söz ve bir gülümsemeden daha iyileştirici hiçbir ilaç bilmiyorum. Ya adam tıbbı yapmış, biraz saygı göstermek lazım. Hastanın yüzüne bakmıyor. Ben o safra kesesini o gün niye vermedim? riskli olduğunu biliyorum derste anlatıyorum. Adamın tipini sevmedim. Bana diyeşini sevmedi. Heri benim yüzüme değil tahlil kağıdına bakıyor. Ya bir bakıpta bu adam ne yiyormuşsa gözümdeki kızantomları hiç görmedi o. Ondan sonra bir doktora gittim dedi ki sen biraz dedi hamur işi işte yağlı malı çok mu yiyorsun dedi. Niye dedim kolesterol sanki şeyleri var gibi dedi gözünde. Aa o zaman fark ettim. Ben o gözümdekileri benek zannediyordum. Orada öğrendim mesela asistanken. Yüksek kolesterolü şey, Yani yüzüne baktığında bile görebileceğim bir şeyler var ki ona bile bakmıyorsa bir insan bu insan şifacılıkla uğraşmıyordur. Bu motor ustası gibi bir şeydir. rot balansçıdır o. Yani götürürsün bir spesifik bir şey yapar. Bir motoru bile toplayamaz yani anlatabildim mi? Dolayısıyla o benim şifamdan sorumlu olmama. İşte bütüncül tıp yaklaşımı dediğimiz şey aslında tıbbın kendisidir. Şimdi maalesef buna tamamlayıcı tıp, alternatif tıp gibi böyle seviyoruz ya gene parçalara bölmeyi. Ya tıp dediğin şey, tababet, şifa odur zaten. Yani sen gerekiyorsa karşındaki insana bakacaksın. Diyelim ki inançlı bir insan, i̇şte bunalım, sıkıntı ya da bir fiziksel hastalık yaşıyor. Ama adam diyelim İslam inancına sahip, çok da koyu dindar ama mesela adam ibadet etmiyor. İbadet alışkanlığı yok ve bundan suçluluk hissettiğini fark Adama ibadet tavsiye edeceksin. Çünkü onun ona ihtiyacı var. Ama mesela nedir? Bizim doktor seküler çıkar. <gülüyor> ne olur mu öyle sakma şey falan filan. Ya da ne bileyim, bu insan mesela havdır küldür iş güç peşinde bir iş adamıdır. Vücudundaki arızayı duyacak hâl Ona meditasyon tavsiye edeceksin, öğreteceksin, yaparak göstereceğim Mesela o spritüel addedilen becerilerin nerede, ne işe yaradığını adama fark ettirecek Ki yüzde %90'ının şifası kendi içinde, yani zaten yaşam tarzını değiştirdin müdürse düzeliyor. İşte tansiyonudur şekeridir odur budur mesela insülin direnci dediğim mesele yani kahrolursun Mustafa bir kitapta yazıyor bu yok, gördüm, en yok. iyi tedavisi yürüyüş ya biliyor biliyor adam biliyor biliyor. yürümediği için insülin direnci oluyor diyorsun ki haftada 3 gün yürü adam bir ay sonra Bunu insülin direnci azalıyor biliyorsun yani bu kadar basit şeyleri ya da depresyonla şeyleri... alakalı ha, mesela, mesela insülin, insülin direnci neredeyse %70'i sadece yürüyüşle düzeyliyor aynen öyle böyle. depresyon hafif depresyonda kesinlikle böyle yani ilaç yazma otomatizasyonuna bağladığın zaman işte bunu göremezsin, bunu pratine sokamazsın. Bu nedenle işte gerçek hekim, yani doktorluktan hekimliğe terfi etmiş, bütüncül bakabilen, doğruyla yanlışı o kişi için, o durum için bilgece birbirinden ayırabilen insanlar dediğin gibi tıbbın inşallah gideceği yeri belirlemeli, belirleyecekler zaten. Çünkü bu kafayla biz daha çok fazla gidemeyeceğiz. 160 sene yaşamaya programlı bir e, ömür uzatma çalışmaları silsilesi var biliyorsun. Fakat 160 sene yaşayınca ne halt yiyeceğimizi kimse bize söylemiyor. O bezgin bedbin kafayla ben 160 yıl eşime, dostuma, akrabama, cehennem zebanisi gibi işkence yapacağım. Bilimlecek 160 yıl yaşıyor. Bu bize yeter. Bu kafa kafa değil. Yani burada saçma bir şey var. Biz de i̇şte bunu başka başka bakış açılarıyla ancak destekleyip şifaya dönüştürebiliyoruz. Aslında bu tıbbın görevi bize. Ee, sorun şöyle oluşuyor benim olduğum tarafta. Ee, bilgiye ulaşmak zorluktan bilgili seçme döneminin içerisinde olma derdi. Bu sefer karşılaştığımız her şeye çok kısa yoldan yafta yapıştırma ile alakalı bir şey. Şimdi bunu daha sonra detaylıca, daha detaylıca da konuşacağız. Konuşmayı istediğim şeylerden bir tanesi. Ee, hızlı bir şekilde yeni karşılaştığımız şeyler, tabii bu arada onların yeni olmasının içerisinde onlarla ilgilenen insanların da çok acemi, yetersiz, başarısız olmasının getirisi de var sonuçta. Hızlı bir şekilde oraya bir hafta yapıyor ve yapıştırıyor ve orayı görmüyoruz. Rahat ettiriyor bizi çünkü. Evet. Tanımlarsak rahat ediyor. Evet bir de artık yani deli gibi bilgi yağıyor üzerimize. Hızlı bir şekilde oraya bir şey yapıştırıp onları diskalifiye etmemiz lazım. Yoksa onlardan evet. yararlanamaz duruma da geliyoruz. Yani bu çok haksız bir şey değil. Ötemez e hastalıklarda da abi o isim koyup da. Standart tedavi uygulamazsanı düşünsene günde 60-70 hasta bakan doktor ne yapsın? Her evet. birine tutup da içine nüfuz edemez ki insanların. Yani evet. Büyük bir rahatlık, büyük bir konfor. Yani pratik sorunlar sanmasın ki doktor arkadaşlar onlara fırçatıyorum. Sistem kötü yani. Evet, evet. Hatta Tabii, Youtube olduğu şey... için rahatlıkla söyleyebilirim. Sistem kötü değil, sistem boktan. Yani <gülüyor> boktan olduğu için onlar böyle. Ama bu sistemin dışında düşünme yeteneğimizi kaybetmeyelim diye konuşuyoruz. Onda altını çizerim. Bu arada yani bu, bu mesela bu sistem kötülüğünü anlatmayı desteklemek için kullanıyorum. Yani sağlıkla alakalı konuya ya da eğitimle alakalı konuya işletmeci yaklaşamazsın. İşletmeci yaklaşırsan işte bu fotoğraf çıkıyor. Yani son 20 senedir Türkiye'de özellikle doktorların prestijlerinin düşmesiyle alakalı büyük bir dönem yaşıyoruz. Yani ekonomik olarak statüleri düşüyor, işte bilme, bilgilenme de düşüyor. E böyle olunca o doktordan bilge bir doktora dönüşme de çok artık zorlayıcı ve teknik bir sorun yaşanan bir şey. Çok çok özde bir gaz istiyor yani o insanda evet. bir şey olacak ki ancak öyle evet. Şimdi buraya bir fırsat var yani ben öyle. gayet ticari bir fırsattan bahsediyorum. Gerçekten burada bir fırsat var çünkü bu işi, bu hizmeti tüketen grupta Artık böyle bir talep oluşuyor. Yani sen kazara ürolojiye yaptıysan, kazara ortopediye yaptıysan tüm sistemine otomatik bir sistemle bakıyor. Abi olmaz ya. belki adamın sorunu nörolojik. Aynen. Yani hani bunu bir yürüyemiyor ama yürüyemiyor. Bu sadece kasla ilgili bir şey olduğunu düşünme. Orada zaman kayıpları bilmem neler falan falan. Bu saçma bir sistem. Yani buna bütün... Ben sana söyleyeyim. Esas konu aslında o da değil. Hastalıkların benim iddiam biliyorsun %99 ifa uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Bir kere yeni dönemde Bak, ben yazdığım için söylemiyorum, böyle bir şey yapmadım, beni zaten bilenler bilir, sen en evet. Yeni dönemde o bütünleşik tüm, tümel tıp yaklaşımını anlayacak kişinin evrimsel ayarları, yani insanın fabrikalarını anlamış olması lazım. Tıp fakültelerinde öğretilmiyor ki bu. Ben o kitabı niye yazmak zorunda kaldım? Yani tıp fakültesinde evrim yok. Bu canlı, karşımdaki bu e, obje, nesne, canlı niye yapılmış sorusunun cevabı yok mesela çoğu doktorda. Bu büyük bir problem sadece spesifik uzmanlıklara e, havale edip de onların bir türlü bir şeyi düzeltememesinin sebebi düzeltemeyecek derecede bozulana kadar kimse müdahale etmediği için o insana birisi baba doğru şöyle yaşanır diyemediği için hekim bunu yapamadığı için maalesef önce onu bu yeni dönemde madem yeni iş fırsatı sundum ben de o ilk iş fırsatının ilk okuma şeyi olarak insanı fabrikaya yönlendirdim. Evet yani anlayacağız. Yani. yani şekli halde herhangi bir branş doktorunun artık zaruri olarak masada karşıdakinin duygusal durumunu ve zihinsel durumunu da anlayıp böyle bakacak bir model geliştirmesi gerekiyor. Böyle bakarsa yapacağı hizmetin, oluşturacağı şifanın ya da iyileştirmenin potansiyeli 2-3 kat artacak ya da hızlanacakmış gibi görünüyor. Bu muhteşem bir doygunluk. Bu hizmete ihtiyaç duyan grup tarafından. O yüzden bununla ilgili en basit seviyede atacağım bir muayenehane ya da bunu daha geliştir, daha büyük, yani daha sistematik uygula. Ama burası yeni modeller istiyor. Ben bir psikologla nasıl çalışırım bunu sistematiği ne protokolü nasıl oluşturacağız bu modellere çalışmak gerekiyor Eğer bu modele çalışır ve formülünü oluşturursan ekonomik olarak gerçekten bir fırsat dönemi Çünkü herkes e, kendi ekonomisini geçmeme koşuluyla kaliteli hizmete akıyor ya yani bu dönemdeki tavır böyle Bu da iyi sonuçlarından bir tanesiymiş gibi görünüyor bu tabi arka tarafında bunu da daha evvel konuştum şeylerden bir tanesi yani insanın bedenden oluşmadığını İnsanın zihni bir halden aynı zamanda duygusal bir halden oluştuğunu, verdiği reflekslerin büyük bir bölümünün de bunlara dayandığını yani oluşa gelen şeylerin bunların bir bütün haline geldiğini fark etmekle ilgili. Aklıma bir örnek geldi. Şu iki cümle kalıbı arasındaki farkı anlamayan insanın göremeyeceği bir iş fırsatından bahsediyorsun. Birinci cümle kalıbı. Biz şunu şunu şunu yapıp senin bu hastalığını bir şekilde halledeceğiz. İkinci cümle kalıbı, biz şunu, şunu şunu şunu yapacağız, elimizden geleni yapacağız ve sen umarım iyileşeceksin. İkinci cümlede iyileşen karşıdaki kişi, onun iyileştirici gücüne işaret ediyorsun. Birinci cümlede o pasif bir nesne, sen onu iyi ediyorsun. İkisi arasındaki fark çok derin. Hipokrat'ın vurgu yaptığı fark bu. Şifa, o canlıyı laboratuvarda sıfırdan o hale kadar üretemeyen bir varlığın verebileceği bir şey değil. Çünkü sistemi biz anlamış olsak zaten yapardık aynısını. Anlamadığın bir sistemin bozukluğunu görebiliyor olmak onu anladığın anlamına gelmiyor. Sen sadece onun düzelebilmesi için tecrübi olarak bilimsel olarak, ezoterik olarak, yani spiritüel olarak ne biliyorsan ona onu sunmakla yükümlüsün. O şifayı oradan çıkarmasına yardımcı olmalısın. Şifa onda, sende değil. Yani bir hekim bunu bilmiyorsa hekim değil zaten, olamaz. Kelimelerin ve anlamların hayatımızdaki önemi ne biliyoruz artık yani nasıl hani tanımladığımız. Ee, gittiğimiz yerin adı Hastahane. Aynen öyle. Bir önceki ismi Şifahane. Aynen öyle. Yani... İyileşmenin olduğu yere gitmeyle hastaların olduğu yere gitme arasındaki fark. Buraya yaşıyor. sağlam giren hasta çıkıyor. Dikkat Çık er. et. Evet. Şimdi tahlil yaptırırsan 30 tane hastalığın çıkacak. Tabii O yüzden çünkü normalin dışındasın yani. <gülüyor> Hepimiz normalin <gülüyor> dışındayız. Hastahane, şifahane, mantı zaten e, ne diyorlar? Merdi kıpti şecat arz ederken Sirkatin söyler diye bir laf var. Yani itiraf ederken suçun şey pardon özür dilerken suçunu söylermiş. Merdi kıpti dedikleri işte yani kötü huylu bir kabinden bahsediyorlar. Yaptığımız o. Yani buraya hastane diyerek yaptığımız tercihi izhar ediyoruz aslında onu anlatıyoruz. Ve burada Ve yani toplum olarak var. biz hasta olanları buraya biriktiriyoruz. Mesela bu aslında altındaki duygusu temel davranışların tümü tüm işletme örüntüsü bunun üzerinde pozisyonlanıyor. Yani hani... Bu arada buna yeni iş fırsatı olarak yani senin bakıyor olman enteresan. Yani i̇nşallah bu konu birilerinin içinde aklına düşer. Yani bunu bir tabii iş fırsatı deyince hemen parayı nereden bulalımdan önce yapılması gereken bir şey var. Şimdi Hakikaten kendini yetiştirmekle alakalı bir konu. Ben bu konuyla alakalı yani 3 sene içerisinde ekonomik olarak gerçek potansiyeli oluşturmayan hiçbir şeyi dile dökmüyorum. Yani bu %100 garanti ediyorum. Yani ilgilenen her tıpla ilgilenen hemen herkes için önümüzdeki 3 yılın içerisindeki en büyük ekonomik fırsat modelleri. Bu arada mesela. galiba yani nakitten bahsediyorum. Şey. Bu arada <gülüyor> psikolojiyi de galiba buna ilave ederiz. Çünkü o da Aynen. Yani şifa ile ilgili ve bütüncül yaklaşılması gereken bir şey. O da bundan nasibini alacak. Herhangi bir konuyu merkeze alıp o konu için gerekli tüm argümanları bütüncül olarak anlayıp yaklaşan bir model kurmak. Bu model Türkiye'de henüz oturmadı. Düzgün bir şekilde kültürünü kuran önümüzdeki 30 yıl boyunca bunun üzerinden ekmeğini yer hani öyle tabir edeyim ya da e, Türkiye'deki yani bu da çok egosantrik bir şey. Benim en çok içimi kaşıyan taraf. yani Türkiye'deki ana davranışı belirler. Hani bu konuya yaklaşımı belirlenir. Burada yani sanayi... Şu anda tipi, biliyorum aklına düştü onu yapacağız sen. 10 sene sonra bizi de meşinlarsın artık. Bak biz buradan yürüdük falan gibi. Sanayi Yapacak tipi o. turizm olmayacağı gibi yani da ölü denize giden herkes görür yani sanayi tipi turizm yani şeylerden bankamatiklerden geçen jetonlar gibi turistler yani gidiyor geliyor orada bunu yapacağım falan. Bu olmayacağı gibi sanayi tipi tıpta yani hani öyle bir şey de yok yani karşı Tabii ki. Ee, Yeni bir ortam oluşurken bunlar olabilir zaten yani birisi ben bütün senelerce millet kendini yırtıyor. Niye olmuyor? zamanın ruhu oh diye bir şey var. O geliyor zaten senin de muhtemelen o geçmiş gazete deneyimiyle örüntüsel olarak görebildiğin o kısım. Evet. Zaman ruhundaki dalgalanmalar ya da dönüşlerle ilgili bir takım periyodisteler var orada. Yalnız bu bu arada yani şu geçmiş gazete kafası kaos teorisiyle analiz edilmeye o kadar uygun ki onu veriye bir dönüştürebilsek. Yani bunu dataya bildiğim sayısal veriye dönüştürebilsek çok enteresan kaos matematiğiyle senin çok sevdiğin sonuçlar çıkar oradan da. O nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Onu bilen birilerini bulup Olur. Bir, bu dinamik teorizatımıza çalışan... Bundan çok heyecanlanırım gerçekten. Müthiş müthiş bir şey olur. Yani bu buna benzer bazı uygulamalar, yazılımlar falan olduğunu biliyorum. Ama tabi o gazete haberlerini sayısallaştırıyorlar gerçekten. Belli bir mantığa göre puanlıyorlar ve sisteme sayı olarak verdiğinde senin atıyorum işte 1920'lerden beri gelen o bütün arşivin datası ne kadar çoksa ona göre içinde örüntü bulup diyor ki ben şöyle bir örüntü buldum önümüzdeki işte 5 senede şuna benzer bir şey olabilir bu örüntüye göre gibi böyle şeyler söyleyebilen yazılımlar var politik istikrarı hesaplayan böyle sistemler var. Satılıyor bunlar. Devletlere hizmet olarak satılıyor kurumlara falan. Ona benzer bir şey. Aslında çok eğlenceli olabilir. Biz açıklayayım. Arkadaşlar varsa bu işlerle ilgili bir mail atsın. Şey yapalım ona bakalım yani. Hem yani küçük ölçekte ve orta ölçükteki görmek mümkün yani. Mesela sistemin devamlı kendi içinde şöyle bir döngüsü var. Evet. Yani ekonomik olarak yani toplum kendi içinde şöyle dıştan içe doğru Bak, bir döngü yapıyor. Ne güzel bir şey gösterdin bu arada. Bu bu bu anlattığın şey kaos'ta çok kullandığımız permakültürün de temelinde olan jet pattern dediğimiz bir şey. ...püsküren şey kendi gerisine dönüp... Kendini Aa, okay ya. Doğru. Zaten yani Mesela bunu çok... ...gazeteleri 100 yıllık bir akışın içerisinde izlediğinde... ...hemen hemen 30 yılda bir falan... ...hani o döngüyü bazı konularla alakalı görüyorsun. Moda konusunda görüyorsun. Ya da ekonomik... ...mesela toplumun seçkinci gruplarındaki... ...seçkin konularının dönüşümünde görüyorsun. Ama mesela bazıları var... ...o paterni ben sadece biyolojiyi... ...ve evrimi... ...yani ben ana öykü diye ara sıra lafını ediyorum... Orayı görünce görüyorsun. Hani oradaki döngüyü. O da böyle bir veri. Seninki de, geçmiş yastığı böyle öyle bir veri. İşte geçmişini bilmeyen geleceğini bilemiyor zaten. Bu arada geçmiş geleceği belirliyor falan derken biz de şaka maka baya bir müktesapat yaptık. Bu 118. bölüm önce can. Yani bak 118. Buradan enteresan patenler çıkabilir geriye doğru. Ama şişmedik enteresan. 118 bölümdür böyle oturup bıdı bıdı konuşuyoruz yani. Ya çok uyanıkça bir yere bağladık. Ondan kaynaklı şişmedik. Biz normalde masadaki yaptığımız sohbeti zaten işi yoğunluğundan yapamaz duruma geldiğimiz için buraya döktük. ARGE sohbetimizi ARGE sohbetimizi yani neredeyse yarısından itibaren konu böyle oldu. Bu gerçekten üzerinde konuşmak istediğim konu ya da senin de üzerine bir şey söylemek istediğin konu yani ARGE olarak konuştuğumuz hikayeyi buraya merkeze çekmiş. O yüzden birçok izleyici arkadaşımız masada üçüncü kişi olarak kendini hissettiğini söylüyor ki biz de sizi burada hissediyoruz arkadaşlar. Çünkü ortam hakikaten öyle. Ve 118. bölümden sonra da bir sezon arası sezon arasına evet. gidiyoruz. Akapulco'ya e, kokteyl içmeye gideceğiz. <gülüyor> Yok ya buralardayız gideceğimiz bir yer. E, biraz daha tazelenmek, yenilenmek üzere bir sezon arası veriyoruz ve Ağustos'un başına itibaren. Ağustos başına, evet görüşüyoruz. Biz de biraz konuşmayalım değil mi? Çelenmeyi de ihtiyacı var. Mustafa'm hocam çok teşekkür ediyorum. Ağustos başında görüşmek üzere.